Aman anam. Aman Plakayı düşürdük ya. Allah! Bu da gel plakayı. Kanka plakayı aldı, arabaya koydu. Arabadan alırım ben sonra. Nasıl? La? Yok yok o düşmez oraya sabit. Koş koş. Plakayı kaybetmeyeyim. Yeni çıkarttım daha. Bir haftalık plaka. Daha oğlum ıslatmadık plakayı lan. Bas Evet arkadaşlar 50cc motorla savaş kapıştırıyoruz Evet şu an kaçta gidiyoruz ya Fazla hızımız yok Yollar bozuk Sola yanaş Atil İsmail sola Yanaş oraya Aynen oraya yanaş İçeri gir içeri İçeri gir içeri Şuraya içeri gel İçeri gir içeri Gel ileri doğru Evet gençlerle takılıyoruz bu arada Gel gel korkma bir şey olmaz Arkadaş Tofaş'ın yabancısı olduğu için genelde hep lüks araba kullanıyor kendisi. Tamam öyle kal cam gelmesin şey. Kameraya selam ver bakayım. İlk defa mı kullanıyorsun sen Tofaş? Cam, cam çok güzel baksana. baksana. Oo, camımız çok güzeldir bak. Bas bakayım. <gülüyor> <Çıkmıyor>. <gülüyor> oğlum baksana ne güzel işte. O biri oradan basıyor biri buradan basıyor ondan oluyor. Yoksa bizim camımızı yeni yaptırdık. Şey camı şey fitiller geçecek şu. O fitillerden yapıyor. Araba yatan araba ondan kaynaklı. Evet arkadaşlar, hem motoru deniyoruz hem arabayı test ediyoruz. Arabayı kuzene verdik. Hem, kuzenimiz araba kullanmayı çok olduğu için Bas bakayım biraz, tokatla arabayı. Tokatla. Tokatla tokatla. Bas, gökle. Bravo. Devam et, devam. Devam et. Nere lan? Kanka ileri gidi çekeriz. İlerisi daha müsaittir. İyi, tamam, hadi. tamam hadi bas bakayım. Bu arada biz... Bas bas bas! Korkma korkma bas! Bravo! Hem kamerayı kullanmak hem de motorla gitmek zor oluyor ama... Evet ileride biraz çukurlar var o yüzden biraz yavaşladık. Hava almış oluyoruz, hem arabaları test ediyoruz Var mı sıkıntı aralette falan? Tamam Hem gençlerle gezmiş oluyoruz, turlamış oluyoruz. Hem hava almış oluyor gençlerde <gülüyor> Oğlum söyleme bak ithalata atacağım ben bunu Arkadaşımız küpü balayın olduğu için <gülüyor> Kanka ileri kadar git, ileri. Bas ileri, gid. ileri kadar git. Sallasın kanka, bir şey olmaz ya. aman ne Aman aman. Plagayı düşürdük ya, valla. Bu dağla gel Kanka plakayı aldı, arabaya koy da, arabadan alırım ben sonra. Nasıl ha? Yok yok, o düşmez, oraya sabit. Koş koş! Brakayı kaybetmeyim yeni çıkarttım daha bir haftalık brakayı. Tamam tamam. Tamam <gülüyor> oğlum ıslatmadık brakayı lan. Tamam oğlum öyle iyi bak bak ne güzel. <gülüyor> Dön dön sola dön İsmail Kanki dön dön gel gel Gel gel Buraya burayı gel gel Evet arkadaşlar yer keşfettik Şimdi burası daha iyi olur diye düşündük O yüzden hem manzarası da güzel Temiz bir yol o yüzden buraya geldik Kapatamadım ya. Şu, şimdi, şimdi. Kapat gel gel buraya yanaş İstavir. Gel. Bu yanına yanaş motorun. Bu tarafa aynen. Bu tarafa yanaş. Bu tarafa. Tamam kal öyle Kal. artık motosiklete geçtik arkadaşlar motosikletle ilgili bir video gelecek hiç daha önceden böyle bir motosikletle ilgili bir video çekmemiştim bu motosikleti yeni aldık arkadaşlar modeli RKS 50 Azure Pro modeli şu an bu motora geçmemdeki sebep benim şu an motor iletim yok ondan kaynaklı 50cc motorla başladık hem başlangıç motor daha önceden motor kullanmamıştım ben ondan kaynaklı bu motora geçtim motorun rengi mavi de çok ama yeşil bu rengi, ruhsat da yeşil diye geçer. Ruhsatını da çıkarttık, motor işleminden her şeyi hallettik, plakasını çıkarttık. Şu an motorun rodajda, motoru rodajdan çıkarttıktan sonra e, motorun biraz daha böyle e, açılması gerekiyor. Açma işlemlerini hallettikten sonra bakacağız, deneyeceğiz, yoracağız. Şu an son hızda gidemiyorum, e, 35-40'ı geçmeyin dedi bu çalışanlar. Ondan kaynaklı. E, şu an motordan benim herhangi bir sıkıntı yok, süspansiyonlar olsun. İspansyondan herhangi bir ses gelmiyor böyle. Kasistlerden falan geçerken herhangi bir böyle savurma yok. Ee, onun haricinde Nasıl diyelim? Bu zaten bu şekilde Ford bagajıyla bitti geliyor. Şu an Başka şey mi? bu şekilde ama şu aynaları fazla kullanıştı gelmedi bana. Şu an sağ sağa solu görürken Biraz zorluyor beni. Ee, onun haricinde Şu ön tarafa gel İsmail. Ön tarafta LED var. Şu şekilde. Kontağını açalım. Şu şekilde. Çöz. Çalışmayayım. İyice açtım dedim. Çalıştıralım o Evet. Gördüğünüz gibi önde led var. Şu an kısalar da. Daha uzun açtık. Şu an kısada. Şu şekilde. Şu şekilde de dört veriyorum. Bundan böyle. Sağ sinyal, Bu sağ sinyal. verdik. Şu an arka tarafa geliştik. Arka tarafın geçtik. Bu şekilde Sol sınavı yani sağ Evet gördüğünüz gibi şekilde Buradan sağ sol sınavı değerlendiriyoruz Kaya sol bastığımızda Sağ sol ile atıyor Ayrıca burada dörtlüsü var Aynı şekilde dörtlüsü yanıyor Aynı şekilde sol sol yanlı olduğu bölgeden yanmaya devam ediyor Arkadaki gördüğünüz gibi sarı Krene baskımızda şekilde Ancak hani hep bak Hep kalınmış şu herhangi bir problem yok. İlerleyen zamanlarda çalıştığı belli olur. Çalışmasında da herhangi bir sıkıntı yok. E, motoru şu an stop ettim. Kontağımızı açtık. Sonra frenimizi e, şu an kapalı da. Kırmızı düğmemizi aktif ettik. Elektriğimizi açtık. Sonra frenimize bastık. Motorumuzu açtık. Motorumuzu çalıştık. Motorumuzu çalıştırmamızda herhangi bir problem yok. Herhangi bir da yok. Şu an e, havalar soğuk. Havalar soğuk olmasına rağmen motorun çalışmasında herhangi bir problem yok. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. E, şu an... Motorumuz 53 km'ye geldi 200-300 kilometre bandında odaca girecek. Ondan sonra motorun e, gücü yani tam performansla kullanmaya başlayabileceğim. Şu an 35-40 geç, geçmediğim için tetam test yani son hızda test edemedim. E, ondan dolayı bu şekilde ilerleyen videolarda eğer bir herhangi bir arıza, durumu falan söz konusu olursa size bunun bilgisini de veririm. E, şu an ben bu motordan memnunum herhangi bir problem yok e, çalışmasında olsun herhangi bir böyle boğulma olsun veya sağdan solundan bir Komik ses olsun. Herhangi bir ses yok. İlk aldığımda, Bayden ilk aldığımda Şöyle gelsin mi? Ilk, ilk aldığımda şurada Firan kalipleri görüyorsunuz. Ön tarafa, bu tarafa gel. Şurası, şurada bir eğilme mevzu, mevcuttu. Tekere sürtüyordu. O yüksek hızlara çıktığımızda daha çok bariz bir şekilde sesi belli oluyordu. Sıkma yapıyordu. Bunu ayarladık. Ondan sonra başka herhangi bir yerinden bir Vida gevşemesi falan yapmadı. Ama dediğim gibi sadece şu aynalardan memnun değilim. Aynalar sürekli böyle yolda giderken sağ sol şöyle oynuyor. Şu an yine oynadı mesela. En ufak bir darbe hemen ufak bir şekilde oynuyor. Bunları biraz dandik. Yani ben beğenmiyorum banyaları. Yani dizayn olarak güzel ama konuş olarak hiç memnun değilim. Onun haricinde başka da deyince çok fazla bir şey yok. Ee, bu ayrıyetten bilenler bilir. Bu 50 cc motor olduğu için trafik skortasından muaf. Ve ayrıyetten B sürücüler bu aracı kullanabiliyor. Normalde motosiklet ayrı Ayrıyetten alman gerekiyor. Ancak bunlar 50cc'nin altında gözüktüğü için bu motorlar. E, motor elektrisi harici B sınıfı elektrisi yani araç elektrisi de bunları kullanabiliyoruz e, ondan kaynaklı başka da ne diyebilirim trafik sigortası yok METV'den muaf. yani bu aracı elektrikli pistet diye geçiyor bu arada ruhsatta yani ruhsatını da çıkarttım ruhsatı çıkarttığımda 49cc piste, e, motorlu, motorlu pistet olarak geçiyor bundan kaynaklı e, yani trafik sigortası ve ayrıca de motor elektrisi sorulmuyor yani bunlarda herhangi bir şekilde ama tabii ki kask yine zorunlu e, diğer motorlarda ne zorunluysa bunda da aynı şekilde zorunlu bunlar bir başka ne söyleyebiliriz? Bir ufak bir böyle turlayayım şöyle. Turlamaya başlamadan önce ufak bir şeyi göstermeyi unuttum size. Şu bagajı da gösterelim. Bagaj anahtarı bu şekilde. Bu şekilde bir bagajı çeviriyoruz. Bu şekilde açtık da şu şekilde bir bagaja sahip. Yani gayet de kolay bir bagajı var. Kapatırken de şu şekilde anahtarı çeviriyoruz. Tekrardan bırakıp bu şekilde kapanıyor. Ee, şimdi şuradaki port bagaja gelelim alt altındaki. Şuradan anahtarımızı takıp yani kontak anahtarımızı açılıyor burası. Şöyle sağa çevirdiğimizde direkt açılıyor bu şekilde. Ee, burada ya burada ya şu altta akü olması lazım. Şu ikisinden birinde akü yer bir burası da beyzin kapağı bu şekilde. Bu şekilde hazineye sahip. Buradan açılıyor beyzinimizi buradan koyuyoruz bu şekilde. Şöyle de çıt ses geliyor kilitleniyor. Şunu kapatırken biraz zorlanıyor daha yeni olduğu için şöyle biraz vurmamız gerekiyor kapatırken orayı biraz yağlarsanız belki de düzelir ee, şu şekilde montağımızı anahtarı takalım ee, başka da çok fazla bir şey yok yani sırada motor işte eli bir motor yani şu şekilde bir çalıkları bir kurlayalım Toprak yumuşak, topla yumuşak olduğu için kaydı. Evet arkadaşlar aşağı rampa aşağı inerken az daha bir, ufak bir kaza atlattık. Burada toprak yumuşak olduğu için a, e, tekerim kaydı. Ondan kaynaklı az daha düşüyordum. Ezilmiyorduk aslında. Ya. <gülüyor> Şekilde, çıkıyor yani yok. Ön freni fazla kullanırsak tabi gülüyordur az şu da tabi düşürdü. Hmm. İşte böyle sıkıntı yok. Kapat kanka. Yani. Tuttum. Evet arkadaşlar motoru gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben e, bu motoru şey paylaşmamın sebebi yani bilgilendirmek amaçlı. Ben aldım şu an motordan memnunum. Herhangi bir sıkıntım yok ama tabii ki ilerleyen süreçlerde ne olur onu bilmiyorum. Şu an bu aracımın motoru 2-3 haftalık bir kullanma sürecindeyim. Yani bir aya yaklaşacak Allah'ın izniyle. Ee, dediğim gibi e şöyle e aracı satıp bir de bunu satıp belki ilerleyen zamanlarda motosikleti büyütebilirim. Belki başka işler yapabilirim. Yani tam e karar vermedik şu an. İlerleyen süreçlerde bunun da belli olacak ne yapacağımız. E elimden geldiği kadar tabii ki e YouTube'da. Videolarımın kalitesini arttırmaya çalışıyorum. Şu an benim atölyem var. Atölye çalıştığı tadilat aşamasında atölyemin beton zemini atıldı. Bunun bilgisini vermiştim diye hatırlıyorum ama belki de vermemişti olabilirim. O yüzden tekrardan bunu size söylemek zorunda kaldım. Bu ilgili de video gelecek. Atölyemle ilgili aşamalarını kaydettim. Şu an atölye gelecek gibi değil. Çok fazla malzeme var. Ondan kaynaklı. Şu anki bir de havalar soğuk. O yüzden fazla ilgilenemiyorum oraya da. Tekrardan bunun hakkında da video çekeceğim. Bu şekilde e, yavaş yavaş videolarımızın kalitesini de arttırıyoruz. Evet arkadaşlar şu an e, video çekim işlemlerimizi bitirdik. Böyle bir ufak bir hem e, eğlenceli bir video olsun hem de motor tanıtım yaptık. Yani motor tanıtım derken yani motordan memnun olup olmadığımı, hani daha önceden arkadaşlar almadıysa da motor alıp almayacağını e, karar vermesi açısından böyle bir bilgilendirme amaçlı hem eğlence amaçlı video çektik. Şimdi arkadaşlarıyla birlikte e, yola devam ediyoruz. Arkadaş dedim de kuzenlerim bu arada yani arkadaş diyorum Tamam siz gidin gidin geliyorum arkadan Beni bekliyorlar bu arada köpekler çok fazla olduğu için motoru arka kuzen'e verecektim Motor, Motoru kullanmak istiyor kuzen ama Şu an köpekler var burada motora saldırıyorlar Korkar diye arabayı verdi kendisine Selamünaleyküm. O Adamsın.